Arkadaşlar herkese merhabalar. Bir yeni videoda izin sizlerin karşısındayım. Bu videomuzda 20 santimlik basımızın körüğü patladı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Körük şuradan yarıldı. Daha önce yüzeysel çatlamalar mevcuttu. Tabii ki bu basın vermiş olduğu ve sıcağın soğuğun etkisiyle bu körükler gün geçtikçe zarar görüyor ve çatlamaya başlıyor. Ben çatlakları gidermek için üzerine balı uygulamıştım. Ama e, ne yazık ki. Fazla dayanmadı ve körük patladı. Şimdi körüğün tahmini kendim yapmak istedim arkadaşlar. Sizlere bir bilgi olsun. Daha önce YouTube'da bu tarz video görmedim. Yani bas körüğü değişim videosu denk gelmedi. Ve bu körüğü hep birlikte değişimini nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Körüğü de arkadaşlar Neo Elektronik Zaten bas körüğü ölçüsünü yazdığınızda e, buradaki ettim. Şöyle görebilirsiniz 20 santimlik SP'li dikişli 60 liraya bize mal oldu arkadaşlar bu körüğün fiyatı Aslında bu körüğü alırken Bu ortadaki huni kısmını istemiyordum ama ellerinde olmadığını söylediler Böyle hunili olan kısmı olduğunu söylediler Çünkü körük değiştirmek çok daha basit bir işlem Ama bu orta göbeği de değiştirmemiz zor olacak O yüzden bakalım ilk olarak arkadaşlar bu körüğün söküm işlemini yapacağız duruma göre ya komplesini değiştireceğiz ya da bu dikişleri söküp yine aynı şekilde yapıştırma işlemiyle bunu buradan aktaracağız. İlk olarak şöyle bir ölçülerine bakalım. Alt bölümün ölçüsünü hemen alalım. Şöyle 12 santim. Şöyle baktığımızda burası da 12 santim. Ölçüsünü de alalım şöyle. 19 diyelim. Evet bu da aynı şekilde 19 santim. Şimdi ilk olarak buradan basımızı söküp bas söktükten sonra bu kenarlarını da fön makinesiyle arkadaşlar sadece yapıştırıcı var bu kısımlarda yapıştırıcısını söküp bakalım değerlendirmeye ondan sonra sizlerle birlikte yapacağız. Şimdi bası sökmekle başlayalım işi. Gevşetmiştim şu şekilde vidalarını sökelim evet vidalarını söktük Evet basımızı söktük şu şekilde merak edenler için sıra geldi arkadaşlar dış yüzeyini açı aça, yavaş yavaş körün değişim işlemine bunu böyle yavaş yavaş detaylı şekilde anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar çünkü yaparken dikkat etmeniz gerekiyor söküm işlemine başlayalım. İlk olarak şu koruma plastik kısmı var arkadaşlar. Bunun söküme basit. Şu şekilde arkasından ayırarak söküm işlemine geçiyoruz. Bunun herhangi bir tutan bir malzeme yok. Şu şekilde ilk olarak koruma kısmını açtık. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. Şuradaki kauçuk olan kısım e, balı gibi bir malzemeyle yapıştırlanıyor yani biz buna yüksek ısı vererek bunun sökümünü rahatça çıkaracağız. Aynı şekilde şu kısmı da şöyle tırmanma zaten kaldırdığımda yavaş yavaş çıktı hissediliyor. Şöyle körün yırtık olan kısmını sizlere göstereyim. Şöyle körük patladı arkadaşlar. Şimdi ben ısı tabancasını getirelim. Yani fön makinesini ısıtarak yavaş yavaş söküm işlemlerine geçelim. Fön makinesi yardımıyla ısı uygulayarak arkadaşlar söküm işlemini gerçekleştireceğiz. Yarından <gülüyor> Kaldıra kaldıra devam edeceğiz arkadaşlar söküm işlemine. Sonra alt zeminde bir temizlik işlemi yapabilirsiniz. kenarları kısmını çıkardık. Şimdi şu kenarları da temizlik işlemlerini iyice yapıp ondan sonra yapıştırma işlemlerine geçeceğiz. Şuradaki hazne kısmını kullanmayacağız gibi. Çünkü değişimi biraz daha zor. Şöyle göstereyim ben size. İç kısmını şöyle yakınlaştırabilirsem görebiliyorsanız yapıştırıcısı oldukça önemli ve burada Bunları tekrardan lehim yapmanız gerekiyor. Enerji bölümünün geldiği kısımları. O yüzden şu honey kısmını değiştirmeyeceğiz. Şu kısmı da temizlik işlemlerini yapıp bu kısmı da sökeceğiz. Ondan sonra bunu dikiş kısmından ayırıp güzel bir şekilde yerine yerleştirmeyi düşünüyorum. Evet. Körük kısmını tamamıyla bastan ayırdık. Gördüğünüz gibi şöyle tertemiz yaptık arkadaşlar. Şurada ufak bir önceden vuru vardı. Şu kısımları temizleyebildiğiniz kadar temizleyin. Buradaki yapışkan kısmı kaldı arkadaşlar. Üzerine tekrardan zaten yapıştırıcı uygulayacağız. Bu da tekrardan ısındığı için tekrardan eski görevini geriye kazanacak. O yüzden onun tamamıyla sökümünü gerçekleştirmedim. Şimdi üst kısımdaki körüğümüzü söküp ilk bu orta kısmını Orta kısmına, bu kısma yapıştırdıktan sonra ondan sonra dış kısmının yapıştırma işlemlerine geçeceğiz. Bakalım bu buradan kolay ayrılıyor mu ayrılmıyor mu ayrılmıyorsa arkadaşlar biraz daha işlemimiz uzun olacak. Çünkü bu göbeği de değiştirmemiz gerekiyor olacak. Çünkü göbekli bir sistem bu. Bakalım bir deneyeceğiz şimdi. Onun içinden ayırdık. Şimdi geldi yapıştırma kısımlarına bu kısımlarına güzelce balı uygulaması yapacağız aynı şekilde körün arka kısmına da balı uygulamasını yapıp ilk olarak orta göbek kısmını yapıştırdıktan sonra en son kenar kısımlarını yapıştırma kalıyor burada tabii ki bu apollonin yani basın bobin kısmının bakın şimdi sessizlik olsun bu şekilde sürtmemesi lazım bunu dengeli şekilde elinizle yukarı aşağı yaptığınızda herhangi bir yere temas etmeden inip çıkması gerekiyor o şekilde olduğunda şu yan kısımları yapıştırma ayarlarını ona göre yapacağız böyle yukarı aşağı yaptığınızda bobin de sürtme sesi geliyorsa ona göre şöyle ayar kısmını ona göre yapacaksınız şimdi balı uygulamasını yapıp yapıştırma işlemlerine geçelim kullanacak olduğumuz yapıştırıcı ya arkadaşlar elinizle sürebilirsiniz fırça yardımı da kullanabilirsiniz burada nasıl isterseniz şu şekilde ben elimle süreceğim. Rica tam denk Şöyle, şöyle devam edin. Evet, bu kadarı bu kısma yeterli. Şimdi geldi şu arka yüzeye bale uygulamasını yapmaya alığı yüzeye balayı sürdüm arkadaşlar şöyle görebilsin. Bu yüzeye sürdüm ve yapıştıracağımız kısma sürdüm. Şu şekilde yapıştıracağız ama yaklaşık bir 10-15 dakika kadar geçsin iyice bundan emdikten sonra balı yapıştırmasını o şekilde yapacağım. Balı o şekilde daha sağlıklı bir yapıştırma işlemlerini gerçekleştiriyor. Şu an işlemlerimiz çok güzel gidiyor. Ee, gayet yolunda herhangi bir sıkıntımız yok. İşlemlerinin de videoların sonlarına doğru sizlerle birlikte olacak. Ee, tabii ki arkadaşlar bu aşamalarda e, sizler de bu videoda katkıda bulunmak istiyorsanız videoyu beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Kanala abone olmayanlar varsa da abone olursa sevinirim. Şimdilik bu şekilde bir 5 dakika sonra tekrardan sizlerle görüşeceğiz. Yaklaşık 10-15 dakikamız geçti bali artık yapıştırma süresine ulaştı. Şimdi körümüzün orta kısmını ilk yapıştıracağız sonra kenarlarını yapıştıracağız şekilde ortalı bir şekilde denk getirmeye çalışın biraz burada özen gerekiyor arkadaşlar Yani yan kısımlarını yapıştırma işlemleri kalıyor. Yan kısımlarını yapıştırdığımızda şöyle basımızı aşağı doğru bastığımızda herhangi bir yere sürtüyor mu sürtmüyor mu ona göre ayarladıktan sonra şöyle hafif mesela içeriye doğru baskın ya da dışarıya doğru baskın yapmanız gerekiyor. Şu an mesela herhangi bir yere sürtmüyor bu. Şimdi dış yüzeyin yapıştırma işlemlerine geçtik, iç kısmı tamamladık. Biraz daha şöyle kenarından, ucundan şöyle bal ile destek verebilirsiniz. E, gerekirse şu arka kısımdan, şu olan kısımdan şöyle elinizle bal desteği de verebilirsiniz. Kolay kolay çıkmaz artık ama yine de e, daha iyi bir işlem için bu uygulamayı da yapabilirsiniz. arkadaşlar. Yapıştırma işlemleri de bitti. Şu şekilde körüyü bir elimizle test ediyoruz. Herhangi bir bir yerden atma var mı? Şöyle bakabilirsiniz. Şimdi birazdan arabaya bağlayıp bunun testini gerçekleştireceğiz. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Ee, dış kısmını da yapıştırdıktan sonra şu dış koruma körüyü ondan sonra montajına geçip Arabamızda test işlemlerine geçeceğiz. De hazır. Deliklere de tam denk geldi. Hunin tabi tam deli denk gelmesi de önemli değil arkadaşlar. Çünkü fazla bir temas etmiyor. Şimdi onu diyen arkadaşlar olursa onu da söyleyeyim. Şimdi basımızın bağlantılarını tekrardan gerçekleştirip yerine tekrardan takacağız. Basın bağlantıları yine artı eksi olacak şekilde ayarlamanız lazım. Çizgili olanı artı olarak varsayalım. Bastırıp. Kabloyu içeri bırakmanız yeterli tekrardan video yuvası açmama açmamıza gerek yok Şekilde. Herhangi bir sürtme var mı? Son kez bir bakalım. Herhangi bir sürtme yok. Evet şu şekilde basımız hazır. Şimdi bunun test zamanı. şekilde müziğin ortalarını bir açalım. videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdi bu kadar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın hepiniz.